Evrim nedir derken, evrim hani teknik olarak ne olduğunu bir parça anlattık tabii bu e, evet. sonraki yani Selim dersin kısımlarında e, yani tekrar söyleyecek olsa detaylandıracağız biz bunları, yani açacağız Hı -hı. kendi başlıklar içerisinde ama sonuçta e, evrim aynı zamanda teknik olarak çalışılan bir konu olmaktan ziyade şu ya yani bunun anlaşılmasından ziyade şunun da anlaşılmasına yol açmalı evrim, biyolojinin olmazsa olmazıdır. Yani biyolojinin düşünce biçimidir, düşünce formasyonudur baktığımızda. Biyolojinin bilim felsefesi açısından nedir? Aslında saç ayaklarıdır baktığımız Aynen öyle. Yani, Yere, alan, baktığımızda sağlayan. Biyoloji üzerinden de ne yapmamız lazım? Anlıyor olmamız e, gerekiyor. Zaten temel bir evrimsel biyoloji bilgisine sahip olup, yani bir bütüncü bir kavrayışla evrimi öğrenince, hangi alanda çalışıyorsanız çalışın biyolojik manada ve tıbbi anlamda bundan Aynen. sonra Aynen. E, çok olağanüstü bir, olağanüstü bir şeye, bilgi, birikimine ve yeniliklere doğru ne yapacaksınız gelken açacaksınız demektir. Yani. Hı -hı. Ya, e, hocam ekleme olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi anlattınız ya evrim olmasaydı diye söylediniz ki hali hazırda anlatmış olduğunuz o varlık zinciri vardı ya sanki evrim olmasaydı evet. o biyolojinin alt disiplinleri kendi arasında bağlantı kuramayacağı için bambaşka dünyalarmış gibi Hatta belki de biyolojiden ayrılarak bambaşka kollarmış gibi evrilecekti. Ama evrim olunca... Ama zaten şey yani tabi buyurun 19. lütfen hocam. yüzün ortasına kadar öyle zaten yani. Garmadağın yani. Tabi ki de. Herkes ayrı pelden çalıyor. <gülüyor> yani işte biyoloji çalışanlar da. başka, morfolü çalışanlar başka, embriyoloji yani çalışanlar başka dolayısıyla ve onların her birinin de işte kendi içinden bir şeyi var canlılığa dair bir rücidli yaklaşımı var, var yani. Işte Aralarda geçişkenlik de yoklu yaklaşımların. Ee, oldukça sorumlu bir e, alan oluşturuyordu dolayısıyla. Hı -hı. Ama işte büyük bir yenilik tabii ki yani Darwin'in bu bakışının biyolojiye egemen unsur olarak girip biyolojiyi biçimlendirmesi. Her şeyden önce. Peki hocam, e, dilerseniz şimdi e, Darwin'in bu perspektifle nasıl ulaştığıyla alakalı konuşabiliriz. Yapmış olduğu Beagle seferinden bahsedebiliriz. Siz nasıl isterseniz yani, tamamen. Yani tabii Bigel'a e, yani Bigel'ın seyahatine girebiliriz. 5-5 buçuk yıllık bir e, seyahat bu. Yani işte Britanya'dan çıkıp işte dünyanın Hı -hı. E, pek çok önemli noktasını dolaşıyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. E, baktığımız zaman ve bu e, önemli noktalarda Darwin işte hem işte e, Anakara işte hem işte Ada coğrafyası, biyoçoğrafyası ile ilgili keskin gözlemler yapıyor, çok sayıda örnek topluyor, bitki, hayvan örnekleri topluyor, oldukça keskin ve daha önceki bilgimler üzerine inşa edeceği jeolojik gözlemlere sahip oluyor, gözlemleri yapıyor. Bak. Evet. Bizde Charles Darwin. Dolayısıyla bu beş küsür yıllık gezinin sonucunda elde ettiği veriler üzerine inşa ediyor aslında. Yani dolayısıyla sadece bu veriler değil tabi sürekli okuyan 5 işte döneminin işte bilimsel yayınlarını takip eden birisi kendisi de bir takım deneylerini evinin bahçesinde falan gerçekleştiriyor. Neyse işte veya civarda. Çok keskin bir gözlemci. Ee, tabii burada işte Galapagos Adaları Ekvator Cumhuriyeti vardır ya onun bin kilometre kadar açıklarında yer alır. Ee, orada bir, bir kümedir o. Bir adalar kümesidir. Pardon. Dolayısıyla orada gerçekleştirdiği e, özellikle ispinozlar üzerine e, gözlemler Darwin'in türlerin e, tek bir kökten e, farklı farklı işte çevresel ihtiyaçlar sonucunda ve farklı farklı işte tarihsel izolasyonlar sonucunda e, değişeceğini ve ortak bir kökten tabiri caizse evleneceğini söylüyor Darwin. E. Çok önemlidir Galapagos Adalarındaki gözlemleri. E, orası resmen doğal bir laboratuvar e, vazifesi görmüştür baktığımızda. Çünkü Darwin her bir adada neredeyse diğerlerinden başka türler olduğunu saplar, formlar olduğunu saptar Ve anakara'dan ayrılan bir türden türeyen başka türler olduğunu bunların söyler bize her şeyden önce. Tabii Galapagos adaları çok enteresan bir bölge aynı zamanda. Başka canların bakları açısından da ilginç bir bölge. Ama Darwin'in kendi kuramsal perspektifi için... İşte doğal laboratuvarı, doğal laboratuvarı gördüğü yer, işte şu anda görsellerde görüyoruz. Bu Hı -hı. şey e, alp adalarındaki isminazlar aslında gördüğümüz. Her adanın farklı bir kaynak sahip isminazlar. Farklı tabii Darwin bunları çok dikkatli bir şekilde inceler ve Hı -hı. tek bir ortak bir adadan bunların işte evrildiğini bize söyler. Bugünkü çalışmalar da aslında. Ee, bu perspektifi büyük oranda doğrulamaktadır ve zaten Galapagos adaları da e, uzun zamandır, daibinden sonra Hı -hı. da işte çok heyecan verici keşiflerin gerçekleştiği, ekologların, elbisayar ekologların, elbisayar sıkça ziyaret ettiği bir e, şeydir. Hı -hı. E, bölgedir ve hala yoğun çalışmalar yapılmaktadır ispinozlar üzerine. Gelişim genetiğinden işte hmm. e, evrimsel genomiye işte oradan işte temel morfolojik değişimlerin şeyine e, evrimine e, hmm. gaga büyüklüğü, deliş genişliği denildiği, büyük büyüklüğü olsun e, ve işte e, oradan da bunu işte temel ekolojik değişimlerle, kuraklık değişimleri yağış yüzimlerindeki dalgalanmalarla izah eden, etmeye başarılı şekilde eden aslında oradaki değişimlere büyük yaklaşımlar var Yaşay, çalışmalar var önemli mesela ilk çalışmayı yapan Şeydir, 1947'den işte e, e, Darwin Finches adlı kitabı yayınlayan Darwin İspinozları diye çevirebiliriz. Hala o adla bilinir. İşte şeydir, David Lack isimli bir e, şeydir. Yine İngiliz ekologtur. 1947'de bu kitabı yayınlar. Çok güzel bir kitap gerçekten de. Bölgedeki e, yani Galapagos adalarındaki İspinozların evrimine ve bilimsel manada derinliklik yaklaşan eser budur. Çünkü 4 ya da 6 ay kalıyor diye bir lak yanını görsem, mi e, gidiyor neyse işte. Eee orada keskin gözlemleri sonucunda işte adaların tarihi eee günlerdenler bu güne kadar birleştirerek eserleri ortaya koyar. Daha sonra 60'ların sonunda müzede işte e... Pisces Grant Grantler, oraya ve e, adalardaki farklılıkları vücut büyüklüğü farklılıkları, kafa derinliği, uzunluğu, işte genişliği farklılıkları üzerinden ve adalardaki işte e, kuraklık ve işte yağış rejimlerine bağlı olarak işte besin bolluğu ve bitki örtüsü farklılıklarına bağlı olarak e, doğal seçilimin nasıl gerçekleştiğini bize çok net bir şekilde gösterdiler. Farklı farklı ayara, örneklerle her koldan desteklemeye çalışmışlar aslında baktığımızda. Veya incelemeye çalışmışlar. Aynen, Aynen öyle. öyle. Evet zaten işte Petri ve Rosemary Grant'ın de bu yayınlar, şeylerle çalışmalar özetlediği hani daha şey, yarı popüler diyelim kitaplarda işte son 25 sene içerisinde çıktı baktığımızda bu kitaplar bizi aslında Darwin'in işte ortak bir kökenden bir işte grup özelliği, popülasyon özelliği olarak değişerek türemiyi nasıl ortaya koyduğunu bize, David Luckin ve Grant'lerin çalışması daha üst ölçekten, daha derinlikli ölçekten yeni bilgilerle net bir şekilde ortaya koyuyor aslında baktığımızda. Şimdi hocam, lütfen. Kritik bir yer.